Sana ciddiyet Savaş Acımıyoruz Pardon, bro. Üçte üç! Ede, ede, Ezip ede. geçiyor. Ezip Ulan. geçiyor. Hadi eyvallah! Brimstone gitti! Rinstone gitti. Aldım. 3 3 4 5 gitti. Ezik geçiyor. Çektim. <gülüyor> çek şifacılar gitti. Ta ta ta! Of, rezilik. 5 öldürme kaldı 3'te 3 4 1 öldürme kaldı git. hadi yine iyiyiz 3'te 3 üç. Ee bitti mi daha yeni başlıyordu.